Etimeskut Belediyesi olarak bugün meclisimizden bir karar aldık. Etimeskut'taki bu sürecin sonucu itibari ortaya çıkan zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arzu ediyoruz. Etimeskut'ta ikamet eden, hemşeri hukukuyla ikamet eden esnaflarımıza biz bunu yapacağız. Gerileri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gerili koruma düşmüş olan esnaflarımıza bunu yapacağız. Niyetimiz esnafımıza, bir nefsede olsun yanında olduğumuzu göstermektir. Kabul edenler, etmenler o bildiğine kabul edilmiştir.